Merhaba İyi günler sevgili arkadaşlar Yepyeni bir videomda yine sizlerle beraberim Arkadaşlar bugün de size bu ilk, e, örneğimizin anlatımını yapacağım inşallah Örneğimiz çok güzel Örmesi de giyimi de çok zevkli ve e, Şık duran bir örnek arkadaşlar Ben e, sizler için böyle bu şekilde ördüm Altına lastik istemeyen bir örnek örnek modeli arkadaşlar bu de giyimi de çok zevkli ve şık duran bir örnek arkadaşlar örneğimizin ilmek sayılarına gelince e, ör, ilmek sayımız 20 ilmek ve katları arkadaşlar yani siz yapacağınız hırkaya yeleğe kaza göre 20 20 20 atacaksınız arkadaşlar en sonuna da dört tane ilmek ilave ettiğiniz zaman örneğiniz tam gelecektir. İsterseniz şimdi başka bir ipte size örnek kurulumunu göstereyim arkadaşlar. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, olumlu veya olumsuz yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Sizin desteğinize ihtiyacım var. Her şey sizin için. Evet arkadaşlar, ben böyle bir e, örnek çıkarttım. Şimdi ikinci örneği sizlerle beraber tekrardan kurmaya başlayacağız arkadaşlar inşallah. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düzümü ördüm. İki ilmek ters. Bir doladım. Bir. 2 Üç. Ve dört. Dört tane düz ördüm arkadaşlar. Şimdi iki ilmek. Soldan. Pardon sağdan sola doğru bir kesim yapacağız arkadaşlar. Sekiz tane ters. Bir. 2 3 4 5 6 7 ve 8 2 ilmeğimizin yönünü değiştirerek bu sefer de Soldan sağa doğru bir kesim yapacağız arkadaşlar. 4 tane düz. 1 2 3 ve 4 1 doluyorum. 2 tane ters. İki tane düz. Bunlar benim kenar ilmeklerim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi örneğimizin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tersimi ördüm. İki düz. Doladığımız ilmek ters. Bir, iki, üç, dört ve beş. Doladığımız ilmekle beraber altı tane düz ters ördük arkadaşlar. Sekiz tane düz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. 7 ve 8 6 tane ters arkadaşlar. 1 2 3 4 5 ve 6 doladığımız ilmekle beraber 6 düz ters ördük. 2 ter 2 düz Ve 2 ters arkadaşlar. Evet. Şimdi geldik örneğimizin ön yüzüne. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düzümü ördüm. İki ters. Bir düz. Bir doladım. 1 2 3 4 tane düzümü ördüm. 5. düzü yanındaki ters ilmekle beraber aldım ve kestim arkadaşlar. Sağdan sola doğru. Şimdi 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane tersimi ördüm. İpimi arkaya aldım. 2 ilmeğin yönünü değiştirerek bu sefer de soldan sağa doğru bir kesim yapacağım arkadaşlar. 4 tane düz. 1 2 3 ve dört arkadaşlar. Bir doladım. Bir düzümü ördüm. 2 ilmek ters. Bir. Ve iki. Ve kenar ilmeklerim arkadaşlar. iki tane düz. Bir. Ve iki. Evet arkadaşlar. Şimdi örneğimizin arka yüzündeyiz. Arkadaşlar arka yüzünde hiçbir işlem yok. Tersi ters, düzü düz olarak öreceğiz. Doladığımız ilmekler de ters olarak örülecek arkadaşlar. Ben sizi da sıkmamak için arka yüzünü öreyim, ön yüzde görüşelim arkadaşlar. Videomuz uzamasın. Evet arkadaşlar şimdi örneğimizin tekrardan ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düzümü ördüm. İki ters. İki düz. bir doluyorum tekrardan dört tane düz bir iki üç ve dört beşinci düzümüzle yanındaki ters ilmeği beraber ikisini alıyorum ve sağdan sola doğru bir kesim yapıyorum arkadaşlar bir iki üç ve 4 tane ters ördüm Şimdi Şimdi ise Tekrardan 2 Bir düzümle yanındaki Ters ilmeğimi bir Alarak bu seferde Soldan sağa doğru bir kesim yaptım Arkadaşlar 4 tane düz 1 2 3 Ve 4 Bir doluyorum 2 tane düz 2 ters 2 tane düz arkadaşlar kenar ilmeklerim Evet arkadaşlar örneğimizin arka yüzündeyiz. Ben arka yüzünü öreyim ön yüzde sizlerle beraber görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan örneğimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düzüm ördüm. İki ters. 1 2 3 tane düzümü ördüm. 1 doladım. Tekrardan 4 tane düz öreceğim arkadaşlar. 2 3 ve 4. 5. düzümle yanındaki ters ilmeği sağdan sola doğru bir kesim yapıyorum arkadaşlar. 2 ters tekrardan bir ters ilmeğimle yanındaki düz ilmeğimi ikisini bir yönlerini değiştirerek bu seferde soldan sağa doğru bir kesim yapıyorum arkadaşlar dört düz bir iki üç ve dört 4 tane düzümüzü ördük arkadaşlar. 1 doladım. 3 tane düz. 1 2 ve 3 2 ters ve 2 düz arkadaşlar. Kenar ilmeklerim. Evet arkadaşlar. Şimdi örneğimizin tekrardan arka sırasındayız. Arka sırasında hiçbir işlem yok arkadaşlar. Tersi ters düzü düz olarak öreceğiz. Doladığımız ilmeklerle, bera ilmeklerle beraber ters olarak örülüyor arkadaşlar. Ben arka yüzü öreyim. Ön yüzde görüşelim sizlerle beraber. Evet arkadaşlar tekrardan örneğimizin ön yüzündeyiz. kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düzüm ördüm. İki ters. Bir. İki. Üç. Dört tane düz ördüm arkadaşlar. Bir doladım, tekrardan dört düz, bir, iki, üç ve dört. Beşinci düzle yanındaki ters ilmeği ikisini bir alarak sağdan sola doğru bir kesim yaptım arkadaşlar. Tekrardan ipim e, arka tarafta. İki ilmeği Yönlerini değiştirdim Bu sefer de soldan sağa doğru Bir kesim yapacağım arkadaşlar İki düzümüz yan yana geldi Dört tane düz Bir 2 Üç Ve dört Dört tane düzümü ördüm arkadaşlar. Bir doladım. Tekrardan dört düz. İki. Üç. Ve dört. İki ters. İki tane düz arkadaşlar. Kenar ilmeklerim. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan yine örneğimizin arka sırasındayız. Arkadaşlar dediğim gibi arka yüzde hiçbir işlem yok. Ters ters düzü düz olarak öreceğiz. E, doladığımız ilmekler de ters olarak örülecek arkadaşlar. İlmekleri gördüğümüz şekilde öreceğiz. Ben arka yüzü öreyim. Ön yüzde sizlerle beraber görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi örneğimizin tekrardan ön yüzündeyiz. Ve son sırasındayız arkadaşlar. Bu sırada e, örneğimizin tekrardan kurulumunu yapıp videomuzu sonlandıracağız inşallah. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düzümü ördüm. İki ters. bir doladım dört tane düz öreceğiz arkadaşlar bir iki üç ve dört 2 ilmeği sağdan sola doğru bir kesim yapacağız ikisini bir alıp sekiz tane ters arkadaşlar bir 2 3 4 5 6 7 ve 8 şimdi 2 ilmeğimizin yönünü değiştirerek bu seferde soldan sağa doğru bir kesim yapacağız arkadaşlar. Dört tane düz. Bir, iki, üç ve dört. Bir doluyorum. iki tane ters iki tane düz Bunlar benim kenar ilmeklerim Arkadaşlar Evet arkadaşlar örneğimiz bu kadardı sizlerle beraber ördüm arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir. Size karşı bir hatam, bir yanlışım olduysa hepinizden özür dilerim arkadaşlar. Kanalıma ücretsiz abone olmayı, olumlu ve olumsuz yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Sizin desteğinize ihtiyacım var. Henüz kanalım yeni. Yepyeni bir videomda yine yine sizlerle beraber görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın. Sevgi ve saygılarımla. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.